Bugün 23 Haziran 2021 Çarşamba Merkür günündeyiz. Yay burcundaki ay güne ateşli ve değişken enerjiler veriyor. Erken saatlerde ay ile aslan burcundaki Mars arasında oluşacak üçgen açı cesaret ve enerjimizi yükselterek bize destek olabilir. Daha girişken ve hevesli hissedebilir cesaretle hızlı eylemlerde bulunabiliriz. Abartılı ve risk oluşturacak tutumlardan kaçınmakta da fayda var. Bugün Yengeç Burcu'ndaki Güneş ile Balık Burcu'ndaki Jüpiter arasında kesinleşen üçgen açı, iyimserliğimizi ve şansımızı arttırabilir. Yeni girişimlerde bulunma konusunda özgüvenimiz yükselebilir. Kendimizi daha rahat ve doğal bir şekilde ortaya koyabiliriz. Öğle saatlerinde Yay Burcu'ndaki Ay, Kova Burcu'ndaki Satürn ile olumlu, Boğa Burcu'ndaki Uranüs ile dik açı yapacak. Kendimizi motive etme ve uzun vadeli planlar yapma konusunda hazır olabilir. Bağımsızlık ve bireyselliğimizi ön plana alabiliriz. Çevremizden gelebilecek baskılara ve beklenmedik durumlara karşı hızlı ve pratik çözüm yolları da bulabiliriz. Akşam saatlerine doğru Ay, İkizler burcundaki Merkürle karşıt açı yapacak. İletişim ve bilgi paylaşımlarında zorlanmalar oluşabilir. Zihinsel enerjimizi boşa harcamak yerine bize fayda sağlayacak konulara yönelmeyi tercih etmeliyiz. Yanlış anlaşılmalardan ve iletişim sorunlarından kaçınmak için biraz içimize yönelmek faydalı olabilir.